Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni PUBG Mobile sorun çözümüne hoş geldiniz. Büyükü sorunumuzda ülke bölge butonu bende çıkmıyor. Yani bu kadar maklulat da olur mu? Yani bu kadar maklulat olmaz. Ayarlara geliyoruz. Genel ayarlarda ülke bölge ayarlarında sizde çıkmıyor. Ya. Bazılarında ya da Türkiye olarak çıkmıyor. Bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, ya telefondan uygulamayı silip tekrardan yükleyeceksiniz ve konum erişimine izin vereceksiniz. Daha önce izin vermediğiniz için. Ben, ben telefonu da çıkarırım. Ondan dolayı buradaki buton çıkmıyor sizde. Peki bu butonun e, ne faydası var bizim için? Faydası çok çok iyi. Neden diyorsanız, örneğin Türkiye sunucusunda oynarsanız sadece Türkler çıktığı için. Ve e, sizin emesiniz aynı olduğu için ikiniz de eşit duracaksınız. Yani bazen oluyor ya, mesela e, duvar arkasında duruyorsunuz. Birisi yoldan geliyorsa siz önce sıkmaya başlıyorsunuz. Ama o sonradan sıkıp da sizi öldürebiliyor. Yani bu da işte ülke bölge sorunu olduğundan dolayı böyle oluyor. O yüzden e, ülke bölgeye faydası da bu şekilde söyleyeyim ben size şimdi e, peki bu buton çıkmıyorsa ne yapacağız ilk önce bilgisayardan göstereyim ondan sonra telefondan şey yapayım anlatayım size bilgisayardan arkadaşlar e, arma butonuna geliyoruz başlat yerinin konum yazıyorum konum yazdım tıkladım konuma Buradan görüyorsunuz arkadaşlar, değişikliğe tıklıyorsunuz bunu açıyorsunuz, buradan da açıyorsunuz ve şuradan varsayılan konumdan Türkiye olarak seçiyorsunuz, tamam mı? İyi diyelim ki ben Türkiye'de değilim, ne yapacağız? Başlata geliyorum, ayarlara tıklıyorum, ayarlara tıkladıktan sonra Ağ ve İnternet'e geliyorum, VPN'e tıklıyorum buradan VPN'e girebiliyorsunuz. Örneğin Amerika'da mısınız? Amerika VPN'e girebiliyorsunuz. Windows yerleştige tıkladım. Örneğin Amerika'dasınız. Herhangi bir isim yazabilirsiniz buraya. Bunu otomatik seçebilirsiniz. Zaten bir iki saat kullandığımız için yani otomatik seçebilirsiniz. Bu da kalsın. Kullanıcı adını giriyorsunuz VPN'in, buradan da ee, parolasını giriyorsunuz. Tabii isteğe bağlı diye yazıyor da orada VPN'in isteğine bağlı. hani VPN ne veriyorsa siz onu girebileceksiniz. Ve buradan da eklenecektir. Ondan sonra başlat diyorsunuz. O hangi ülke ise o konumu gösterecektir. Bu arada VPN ne diye soruyorsanız, yani sizin oturduğunuz ülkenin konumudur. Yani kısacası böyle de anlatabilirim size. E peki telefondan ne yapıyoruz? Telefonda arkadaşlar marketler var. İşte android'ta ben Android kullanıyorum. E, Google Play marketleri var. Oradan ücretsiz VPN'ler var. Ücretsiz VPN'i indiriyorsunuz. E, indirdikten sonra e, Türkiye'yi seçiyorsunuz. Ve uygulamaya da şu şekilde yapıyorsunuz. Bakın Türkiye'yi seçtiniz ya. Ondan sonra VPN'den çıkın, e, PUBG'ye girin, ayarlara tıklayın, buradan çıkış yapın, tamam mı? Çıkış yaptıktan sonra çıkış yapsın. Adım adım gidelim, kafanız karışmasın. Şimdi VPN Türkiye yaptık değil mi? Yaptık. Uygulamaya girdik, çıkış yaptık. Buradan Tamirite geliyoruz. Olagan tamir ve varsa tamire tıklıyoruz Peki niye buna tıklıyoruz Çünkü eski dosyaları silip yeni dosyaları yüklemesi için bunu ikisini yapmamız gerekiyor Ondan sonra tamama tıklıyoruz Yallah diye başlıyoruz Ondan sonra ee, uygulamamıza giriyoruz bu uygulamaya benim arada ya Uygulamamıza girdik. Ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Ve buton bize çıkmış oluyor. Ve butonunu sonra değiştirebiliyorsunuz. Peki bende niye Hollanda duruyor arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Bir, bir tane VPN denedim arkadaşlar. Proton VPN diyor. Burada arkadaşlar Hollanda'yı seçtiği için. Bakın benim uygulamada da Hollanda'ya çıkıyor. Ben bu uygulamayı sileceğim zaten. Mesela ee, Türkiye'ninki ücretliymiş. Ben yanlış okumuşum yani programı indirmek ücretsiz yazıyor. Ama VPN'i bağlamak ücretsiz yazmıyor. Sileceğim o yüzden. Arkadaşlar göstereceğim bu kadardı. Serin devam için güzel, insanlar, kurtarma, beğenmeyi unutmayın. Batmış, canlar, Eğer beni de sevdiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olun Abone olmamız gerek. Tam zamanı. Eğer biliren var mı? var. var. var. var. var. Umut olmak için var mı? var mı? var mı? var mı? var mı? var. var. Güzel yarınlar için var mı? bir suç değil, hastalık. Tedavisi ise